Ve sonrasını göreceğiz ki, sonraki videolarda göreceğiz ki bu mesafeler ve ölçekler Güneş Sisteminin geri kalanını düşündüğümüzde ve hatta Güneş Sisteminde dışına çıktığımızda inanılmaz derecede küçük kalacak.